Uzun zamandır Bitcoin ve Kripto konusunda hiçbir iyi haber veremedim size maalesef. Bugün de henüz pek iyi haberlerim yok. Ama içinde bir hissiyat var. Sanki dipten çok da uzakta değiliz gibi. Buralarda bir yerde dibi yapıyoruz gibi. Evet yeni kötü haber akışları olabilir ki birkaç potansiyelden şimdi bahsedeceğim size. Ve bu kötü haber akışları Bitcoin e ve Kripto'da yeni geri çekilmele ne olabilir? Ama baktığımda bütün bu olan bitenlere, bütün bu yaşananlara rağmen Bitcoin'in 16.000'i inatla savunuyor olması oldukça iyi bir haber. Ayrıca talih baktığımızda Halvering'de itibaren 550-560 günler civarında Bitcoin genelde dibi bulmuş. Tarih olarak böyle. Bitcoin zirveden %80-85 çekildiğinde genellikle dibi bulmuş. Orada çok yakınız şu anda. Ayrıca bakıyorum Bitcoin'le ilgili vadeli kontratlara inanılmaz karamsar bir hava hakim. Herkes put opsiyonlar yani açığa satmaya çalışıyor. Bu da genelde iyi bir haber oluyor aslında bakarsanız. Çünkü pazardaki sentimentin, duygunun bu kadar kötü olduğu durumlarda aslında dibi bulduğumuzu defalarca gördüm. Bütün bunlar olumlu işaretler gibi gözüküyorlar bana yanlıyor olabilirim ve dediğim gibi gelebilecek kötü haberler henüz bitmedi Regülasyondan kötü haberler gelebilir Bitcoin pazarlarından kötü haberler gelebilir en son videomda bahsettiğim GBTC Genesis meselesi hala çözülmüş değil başımızın üstünde tether bir sallanan kılıç gibi bütün bu riskler var bu riskler gerçekleştiğinde de Bitcoin aşağı doğru gitme ihtimali yüzde yüz ama sanki gitse bile çok uzun süre oralarda kalamaz gibi. Sanki bir dip yoklamasını yapıyoruz gibi bu aralar. Bütün finansal varlıklarda deneyimim şunu da hep gösteriyor. En kötümser günlerdeyken aslında ufukta ışık gözükür. En iyimser günlerdeyken de aslında ufukta tehlike vardır. Ne zaman anlarız mesela ufukta tehlike olduğunu etrafımızdaki herkes o alanda yatırım yapıyorsa, ondan başka bir şey konuşulmuyorsa çoluk çocuk bize nasıl yatırımcı olacağımızı öğretmeye başlamışsa, mesela işte bunu 2020'de 21'de yaşadık. Hem kriptoda hem bütün tüm nazlak hisselerde o zaman tehlike var demektir. Ne zaman da herkes kötümserse bittik, öldük, bu işin sonu geldi diyorsa o zaman da aslında dibi bulmuş oluyoruz gibi gözüküyor. Tabii tekrar söylüyorum, bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece etrafımdaki olaylara bakarak geliştirdiğim bir duygu bu. Ama şu da var, piyasalarda oldukça buhaf şeyler oluyor ve bunlar da oldukça endişe verici. gelişim biraz onlara bahsedelim. Daha önce şu videomda jeness, GBTC ve Bitcoin arasındaki ilişkiler biraz bahsetmiştim. Küçük bir hatırlatma yapayım ondan ilgili. GBTC en büyük Bitcoin fonlarından bir tanesi 640 bin adet Bitcoin taşıyor bünyesinde Genesis Amerika'da kripto konusu çalışan bir prime brokerage yani kredi verebiliyor Bitcoin kredileri verebiliyor ve şu anda maddi sıkıntı içerisinde 1 milyar dolar krediye ihtiyacı var henüz bulamadığı parayı ve bu parayı bulamazsam iflas edebilirim diyor bu iki şirkette hem GBTC fonunun sahibi olan Grayscale şirketi hem de Genesis Digital Currency Group diye bir holdinge bağlılar. bu Digital Currency grupta aynı zamanda Pondesk isimli internet sitesinde sahibi sorun burada Genesis iflas ederse bu Gbtc sıçrayabilir mi? GB bu durumda bünyesindeki 640.000 Bitcoin'i piyasaya boca etmek zorunda kalabilir mi? Ve bundan dolayı Bitcoin'e sert düşler yaşayabilir miyiz? İşte bu konular hakkında oldukça enteresan gelişmeler oldu. Öncelikle DCG grubunun CEO'su uzunca bir yazı paylaştı ve dedi ki hiç sorun yok. Evet Genesis'te sorun yaşıyoruz ama o parayı biz bir şekilde buluruz. Ayrıca Genesis iflas etse bile gpdc'deki Bitcoin'lere dokunmayız. Bu ayrı bir fon. Burası güven altına dedi. Arkadaşlar, güven Genesis'e kalmış. Ve bir de şöyle açıklamada bulundu. Belki hatırlarsınız Acaba o 640 bin Bitcoin yerinde duruyor mu diye tartışmalar vardı. Bunlar yerinde duruyorlar dedi ve biz bunları Coinbase'in soğuk cüzdanlarına saklıyoruz dedi. Coinbase CEO'su da bu konuda pas attı. Coinbase CEO'su da Brian Armstrong dedi ki evet bu kriptolar bizde duruyor dedi. Daha sonra şöyle tuhaf bir gelişme oldu. Binance CEO'su CZ devreye girdi ve şöyle tuhaf bir tweet attı. Dedi ki GBTC'nin Coinbase'de o kadar Bitcoin yok içeriden aldığım bilgi budur dedi. Daha sonra ama bu tweet'i sildi. Tabi ortalık çalkalandı, indi çıktı bir sürü şeyler oldu. Şimdi son durumda gözüken o ki coin benziyor ki evet GBTC'nin o Bitcoin'leri benim cüzdanlarımda duruyor. Güven altındalar diyor. GBTC'nin, Genesis'in ve bütün bunların ana şirketi olan DCG'nin CEO'su diyor ki sorun yok. Her şey kontrol altında. Genesis'de iflas olsa bile bu başka yerlere sıçramayacak. Biz parayla kolayca bulabiliriz diyor. Artık dıkla inanacağız. Bilemiyorum. Buradaki gelişme böyle. Bir başka etesan gelişme de FTX hacker ile ilgili. Biliyorsunuz FTX'in fonları son anda hacklendiler. Yani orada hala 500-600 milyon dolar civarında bir kripto vardı. Bunlar hacklendi. İki ayrı hacker var gibi gözüküyor. Hegelardan bir tanesinin Bahama hükümetiyle ilişkili olma ihtimali var. Fakat diğer hacker oradaki kripto hepsini kaçırdı. Öncelikle onları Ethereum'a çevirdi. Ethereum'dan bir wrapped Bitcoin olan yani Ethereum blockchain'in üzerinde çalışan sarmalanmış Bitcoin diyebileceğimiz bir kriptoya çevirdir. Ren Coin diye. E, Ren Coin'un da hikayesi aslında enteresan. Ren Coin teknolojisinin yarısı da yine bu Sam Bankman Friedman'ın Alemada Research'u yani ona kadar güvenilir. O da enteresan. Burada amaç o parayı atlamaya çalışıyorlar. İşte Ren BTC'ye bundan dolayı çevirdiler. Daha sonra da RAN BTC'yi farklı piyasalarda önce Bitcoin'a sonra dövize çevirme çabası içinde olduğunu biliyoruz. Tabu bu süreç boyunca önce Ethereum'a geçiş vardı. Ethereum değeri azıcık orada artar gibi oldu. Sonra o Ethereum'ları sattı. Ondan dolayı Ethereum sert bir satış yeri, Bütün piyasalar değeri aşağı düştü. Oradan RAM BTC şimdi Bitcoin'e döndü. Oradan da dövize nakite çevirmeye çalışıyor gibi. Oradaki hikayede enteresan geçiyor. İşin enteresan biz bunları izleyebiliyoruz online. Çünkü cüzdan hareketleri görmek mümkün. Tabi kimin yaptığını bilmiyoruz. O anonim kalıyor. Ama bence ileride Opa o hackerdan geri almanın bir yolunu bulabilirler diye umuyorum. Tabi o hacker Sam Bankman-Fried'in kendisi olabilir. O da bir herif, para Bridenstine'nin saklılığını bilmiyoruz. Yani gelişmelerde açıkçası bu yönde. E, Amerika'da regülasyon konusunda epey bir baskı var. Epey çok insan regülasyondan bahsediyor ama somut bir gelişme orada henüz görmüyoruz. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlerden sonra oluşan yönetime baktığımızda çünkü Cumhuriyetçiler çok kuvvetlenip geldiler. Beklenen kadar kuvvetlenmelerde. Artık karar alması çok zor bir Amerikan meclisi var. Ben kripto ile ilgili o yüzden yakın zamanda bir düzenleme de beklemiyorum. Evet, zor gelişmeler bu yönde. Dediğim gibi duygu'm diplerden çok uzak olmadığımızı buradan yukarıya doğru yön çevirebileceğimizi söylüyor. Nazak borsası, Dow Jones borsasındaki gelişmeler de fena değil. Enflasyonun dibinde gibiyiz ama bilmek zor. Lütfen kimsenin ben dahil bir yatırım tavsiyesine inanmayın. Yatırım görüşe inanmayın. Kendi araştırmanızı yapın. Biz elimizden geldiğince kendi gördüklerimizi burada paylaşmak